Merhaba sevgili izleyiciler, bir Ramazan sohbetinde daha sayın Profesör Doktor Haydarbaş hocamızla birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz öncelikle İş şeref verdiniz. Bir Ramazan gününde e, iftarda sahurda bir Ramazan daha yarladık hocam. Güzel bir e, muhabbetle birlikte geçen bir süreçteyiz. Bu süreçte e, Peygamber Efendimizin, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin müsaade ederseniz onu, onu sormak istiyoruz. Kıyamet vuku bulacağına dair hadis-i şerifleri var hocam, Peygamber Efendimiz'in kıyametin alametlerine dair hadis-i şerifleri var. Bu hadis-i şeriflerden bazı örnekler de ortaya koyarak hocam, alametlerin neler olduğunu ifade eder misiniz hocam? Efendim, ifade buyurduğunuz gibi, bugün Ramazan'ın tam ortasına geldik bundan sonrasını da tutmayı Cenab-ı Hak e, taaduyup ibadetle geçirmeyi nasip etsin diyorum. İfade buyurduğunuz soruya gelince e, her varlığın bir ömrü var. Sadece ezel ve ebed olan Cenabı vacibül Vacibul Vücut olan Rabbimiz'dir, Allah'ımızdır. Onun gayri bütün mahlukat doğmaya, büyümeye ve ölmeye mahkumdur. Bu cümleden olarak bu alem de sonradan olmuş, efendim, e, bir ömür geçirmiş, biz de bunun sonlarına rastlayan sınıfız. Onun için bizim peygamberimizi de ahir zaman peygamberi, Hatemü'l-Enbiya ismi verilir. Son peygamber. Ondan sonra da peygamber gelecek değil. Dolayısıyla yani kabul etsek de etmesek de fizyolojik olarak da bu alemin bir sonu var. Kader planında da bu alemin bir sonu var. Efendim, mahlukattan olmak sıfatıyla bu alemin sonu var. Kıyamet dediğimiz olay da bu düzenin, bu nizamın yok olması, bitmesi manasına geliyor. Cenab-ı Hak bunu birçok ayetinde, surelerinde kullarına beyan ediyor. Onun için de geçmiş ümmetler ve de milletler kıyamet vuku bulacak mı, nasıl olacak diye hep bunu kendi aralarında konuşmuşlar. Hatta tartışma konusu yapmışlardır. İşte bundan dolayı olacak ki Allah'ın sevgili Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de kıyamet hakkında çok geniş bilgiler bize göndermiş, bildirmiştir. Özellikle de neler olacak ki ondan sonra kıyamet kopmuş olsun, kopabilsin. Hadis-i şeriflerinde bunları tek tek ortaya koymuştur. Tabi bizim bu sohbetimizde tamamını ele alıp ifade etmemiz mümkün değil. Neticede bu bir iftar sohbetidir. Ama e, elimizden geldiği kadarıyla e, derlediğimiz bu hadis-i şerifleri e, okuyucu, bizi takip edenlere aktararak e, Peygamber ve selam Efendimizin kıyamet hakkındaki e, beyanlarını hep beraber takip edelim. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'duru bil amali diye başlayıp devam eden hadis-i şerifte Peygamber Ali ve vesselam efendimiz buyurdu ki: Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce yani öyle bir fitne gelecek ki bir karanlık gecenin parçası gibi olacak. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl olduğunu anlayamayacaksınız. Hayırlı ameller işleyiniz. Hayırlı ameller işlemede acele ediniz. Deme? Kıyamet yaklaşınca birincisi fitneler çoğalacak. Gece karanlığı gibi bu fitneler çoğu. Ayırt edilemeyecek birbirinden. Tabi. E, birinin e, bu hak mıdır, batıl mıdır, doğru olan hangisidir diye herkesin kafası karışacak. Bunlar da gelmeden evvel Cenab-ı Peygamber Efendimiz hayırlı amellere yapışın. Badirü bil amali salihat. Salih amellere yapışın. Evet devam ediyor. <gülüyor> o fitne geldi mi kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama girer. Demek bunun bu fitnenin de en önemli özelliği iman ettim der yine iman ettiği üzere amel ederken yoluna devam ederken aynı gün aynı saatte bir başkasıyla oturur kalkar bir de bakarsınız imanını bir anda kaybediverir. Yani yine hadis devam ediyor. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha ulaşır. Yani Müslüman olarak bir müddet yaşar, hemen arkasından da kafir olur olarak hayatını devam ettirir. Burası çok enteresan. Yebiu dinehu aradin minet dünya basit bir menfaat karşılığı dünya karşılığı dinini satar çok enteresandır üç kuruşa beş kuruşa veya işte benim çocuğumu şuraya al buraya koy bir torbaya bir çuvala her neyse orada dinini hemen satar nereye geçer batılı safına geçer bir başka hadis-i şerif bu hadis-i şerif Müslüm Müslüm'de iman bahsinin 186. E, Tirmizi'nin fiteninin 30 parantez içinde 2196'da bu hadis-i şerif mevcut bir başka hadis-i şerif kâle Resulullah la tekumu sa'atu Hatta yenbahu detçalon kazzabun karibun min 30 kulluhum yez'umu ennehu rasulullah. Buna çok enteresan. Kıyamet diyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz yalancı dehcaller çıkmadıktan sonra kopmaz. İlla bu detçallar çıkacak ve bunların hepsi yalancı. Ve deccal, Müslümanların içinden çıkacak Bakın neden anlıyorsun bunu e Küllühüm bunların tamamı Yez'umu zannederler ki Resulullah biz Allah'ın Resulüyüz Bunların tamamı da Allah'ın Resulü olduklarını zannederek Vazife yaparlar Meğer bunlar deccalmiş Kim buyuruyor bunu Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hadis'in kaynağı Tirmizi Fiten 43 Ebu Davud Melahim 16 Sayfaları da burada var Efendim e, Diğer taraftan cenab Peygamber Efendimiz Yine Arapça metinlerini okursak Biraz uzar Biraz daha fazla bilgi elde edelim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 O güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin. Bu ateştir ama ben buna giriyorum desin. Çünkü o tatlı soğuk sudur. Burada tabi ateşle su arasında Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir benzetme yaparak efendim onların e, insanlara işte e, hayırlar, güzellikler vaat etmesi şunu vereceğim bunu vereceğim diyerek insanlara böyle güzel şeyler vermek suretiyle dinden saptırması benimle olmayanı da ben cezalandıracağım diyerek insanları korkutması bu efendime söyleyeyim acı su öteki tatlı su anlatabiliyor mu? siz ateş tercih edin. Ha siz bu ateş olanı tercih edin ki yani e, sana baskı yapıyor, seni önlemeye çalışıyor. Ha eğer sana bunu böyle biri yaparsa ondan endişe etme. Bunun sonu hüsran olmak değil, felaha ermektir. Bir başka hadis-i şerifte ve inne mimma etekeffafu ''Alel ümmeti e immeten zalline ve muzilline setel haku kabailu min ümmeti bil müşrikine bi ehlil kitab'' Burası çok enteresan. ''Şu bir gerçektir ki, ümmetim adına korktuğum en önemli şey, dalalete sapmış ve saptıran yöneticiler ve önderlerdir. İşte dalline ve muzilline. Dalalete sapmış ve saptıran yöneticiler. Ümmetimden bazı gruplar hak din olan İslam'dan saparak müşriklere, müşriklere yani el ehli kitaba iltihak ederler onların dinlerine dâhil olacaklardır buyurmaktadır. Demek kıyametin bir başka alameti de ne? Efendim ehli kitaba müslümanların yakın olması onların dinlerine girmesidir. Bu olduğu zaman ne olmuş oluyor? Kıyamet alametlerinden olmuş oluyor. Ehli kitap nedir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunlara müşrik diyor. Allah'a şirk koşuyorlar. Şirk koşanlar. He bunlar. Kimdir bunlar? Hristiyan ve Yahudiler. Ha bunlara Müslümanlar deme tabi olmadıkça, beraber olmadıkça kıyamette kopmayacak. Tabi olursa bil ki kıyametin zili çaldı. Alarm, alarm geldi. Yine Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ümmetim için en çok saptırıcı imamlardan korkarım. Neden korkar? Saptırıcı. Bu da kıyametin bir alameti. Ümmetim arasına kılıç bir kere girdi mi artık kıyamet gününe kadar kaldırılamaz. Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabilere putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimde otuz tane yalancı deccal çıkar. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm, sonuncusuyum. Benden sonra da Peygamber yoktur. Burası çok enteresan. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmaz. Bu dönemde de olsa hak üzerine olan bir grup vardır. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Hadis-i Şerif'te Cenab-ı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Evet. Bu hadisin kaynağı Müslüm, Sahih, İmaret 177, Ebu Davud, sünen Fiten 1, Tirmizi sünen Fiten 32, e, İbni Bace, Sünen-i Fiten 36 ve Sahih. Yani kaynakları bu hadis-i şeriflerin çokça olan hadisler. Ebu Said ve Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Ümmetimde ihtilaf ve ayrılıklar meydana gelecek. Onlardan bir grup lafıyla güzel. Yani sözüyle güzel. Ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ancak köprücük kemiklerinden aşağıya geçmeyecek. Kur'an okuyacaklar, İslam anlatacaklar ama o Kur'an burada kalacak, aşağıya geçmeyecek. Bunlar dinden tıpkı okun avı delip geçmesi gibi çıkarlar. Bir başka hadiste okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar buyuruluyor. Onlar ok kirişine dönmedikçe bir daha dine geri dönmezler. Yani geri dönmeleri de mümkün değil. Evet. Yani geri dönmeleri zaten kalp o tarafa kaydı mı onların dönmesi, geriye dönmesi mümkün değil. Ee, İbni Kesir eee Hristiyan ve Yahudilerle dost olmayın Onlar birbirlerinin dostudur Kim onlarla dost olursa Onlardandır buyur Ayeti kerimesini tefsir ederken Kalp o tarafa gider Daha geri dönmez Ve müşrik olur Şeklinde tefsir ediyor Evet Onlar O ok kirişine dönmedikçe Bir daha dine geriye dönmezler yani Kur'an'ı okudukları halde imanları gırtlaktan aşağı geçmeyen. Bunlar mahlukatın en şerlileridir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne mutlu. Onlar, burada çok enteresan, insanları kitabullah'a çağırırlar. Hem Kur'an okurlar, hem Kur'an'a çağırırlar. Fakat kitaptan zerre kadar nasipleri yoktur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in yanında bulunan ashab Ey Allah'ın Resulü dediler. Onların alametleri nedir? Onlar tıraş olurlar. Neden tıraş olurlar? Çünkü Ehli kitap dediği insanların hali de metruştur, tıraş olmaktır. Onlara be benzemek isterler. Kim bir kavme benzemek isterse fehuve minhum onlardandır. Yani benzemek istemek hocam burada. Tabii Asıl... burada yoksa senin de sakalın yok. <gülüyor> Gerçi bıyığın var. Bıyık sünnettir malum. Efendim, onun için bizi takip edenlere bir kardeş e, tavsiyesi e, e, mutlaka bıyıklarını e, bıraksınlar yani böyle e, neticede ya benim e, ne resmi ne de gayri resmi bir şey, kurum karışmaz diye biliyorum Buhari sahi e, itisamda Müslüm sahi İlim babında İbn Maçesünen fitende 17 Ahmet bin Hanbel müsnedinde böyle rakamlar var. Ee, hepsi bunların kaynağı var. Çok kaynağı var hocam. Evet. Yine Av bin Malik el eşcai Randa Allah an'dan gelen hadiste Rasulullah şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce altı şey olur. Ha demin anlattığımda demek kıyamet halameti. Bu da olacak. Kıyametten önce altı şey olur. Onlardan biri sizinle Rumlar arasında barış imzalanır ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarlar. Her birlikte 12.000 bin asker olan 80 birlikte yani bir milyon asker üzerine saldırırlar. Bir milyon askerle beraber üzerinize saldırırlar. Bu Armagedon savaşı denilen bir kıyamet harbinin olacağından ehli kitap dediğimiz insanlar da bahsediyorlar. Onlara göre dünya Yahudilere aittir. Olacak olan savaşta Müslümanların tamamı katledilecek. Dünya onlara kalacak. Hristiyanlar da Hz. İsa ruhullah Efendimizle ile semaya çıkacaklar. İşte yerin altı ve cehennemde Müslümanlara kalacak. Böyle garip de bir inançları var. Ha bizim inancımıza göre de böyle büyük bir savaşın olacağı Deccal'in fitnesi aleme yayıldıktan sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in neslinden gelen Mehdi Efendimiz bunlarla beraber müthiş bir mücadele yaparak hatta mücadele yaptığı dönemde bir taşın arkasına gizlenen Yahudi'yi o taş ihbar edecek diyecek ki Burada benim arkamda da bir tanesi var. Yani böyle bir durum var. Efendim bu olduğu zamanda demek e, kıyamet yakınmış. Kıyametin alametlerinden biri de buymuş. Yine bir başka hadis-i şerifte Ebu Derda radiyallahu e, an şöyle buyurdu. Kıyametten önce olacak büyük savaşta Müslümanlar Kota bölgesindeki Şam şehrine toplanırlar. O Suriye'nin en iyi şehridir. Ebu Davud Mülahim efendim Avnul Mabut cami Sagir'in sahipleri vesaire. Bunun kaynakları da bu. Demek ki ahir zamanda Suriye'yi de yalnız başına bırakmayacak. Kim? Küfür ehli. Onu mağdur etmeye, mahkum etmeye, öldürmeye çalışacak ve gayret edecek. Şam, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in lisanıyla beldeyi emin ve mukaddes bir bölgedir. Onun için o bölgenin sakinlerine ee, kastetmek, hayatlarına kastetmek de küfrün alametlerindendir. Bu da olmadan kıyamet kopmayacak. Bu da kıyamet alametiymiş. Bir başka hadiste fitleden eser kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele ediniz. Enfal suresinde ayeti kerimesi de geçen fitnenin ne büyük bir fitne olduğunu beyan eden Abdullah bin Ömer söz konusu fitnenin mahiyetini sordular. Nedir bu fitne? İbni Ömer hiddetle bilmiyor musun bu fitne Müslümanların İslam'ı ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı terk ederek müşriklerin, Hristiyanların ve Yahudilerin dinlerine girmeleridir buyurmuştur. Demek ki öyle bir dönem gelecek ki Müslümanlar da hak adına nereye gidecek? Hristiyan olacak. Hak'a musevi olacak. Evet. Demek bu da neymiş? Kıyamet alametlerindendir. Olmayın deme. Olduğu zaman bil ki kıyametin yine zili çaldı. Geliyor. bu Sahih Kitab-ül Fiten 92 Tire 7094 Yine Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başka bir hadisinde bu büyük fitne avanilerinin Irak'a musallat olacaklarını bildiriyor. Deme orayla da kalmayacak. Irak'ta da böyle bir şey olacak. Onun için e, bunlar mucizevi haberlerdir. E, bunlar olduğu zaman ne yapmamız lazım? Kırametim. Zil çalıyor. Eyvah hazırlık yapalım. Helhametler, Gecikmeyelim helhametler, demek demekler Evet. Yine bir başka adi Şerif'te Irak halkına ölçeğin yani gıdanın ve dirhemin paranın yasaklanması yakındır. sabit sorar Ya Resulallah bu nasıl olacak? Peygamber Aleyhisselam cevap verir. Acemler bunu yapacak. Bunları bunlar Irak ehlinden men edecekler. Yani hem parayı hem gıdayı men edecek. Kim? Acemler. Acem kimdir? İran-Irak savaşını biliyorsunuz. Hakikaten o dönemde e, Iraklılar da Saddam'ın yüzünden epey bir mağduriyet çekmişti. Demek bu da neymiş? Yani kıyametin alametleri başladı görünmeye. Evet. Bugün e, Suriye üzerinde de çok ciddi hesaplar var batının. Bu da ne oluyor? Bu da alametlerden eğer olursa bir tanesi olmuş olacak. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı vermeyecek. Oraya da böyle olacak. Bak Şam, Suriye. Mısır'a ölçeği ve dinarı vermeyecek. Malum Mısır'ın dali şimdi ortada. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve üç kere tekrar etti. Buna Ebu Hüren'in eti ve kanı şahit oldu buyuruldu. Demek ki Irak, Suriye, Mısır. Oldu mu buralarda bir şeyler? Devam ediyor mu? Ona göre demez zilin çaldığı e, efendim gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Neyin zilinin kıyamet zilinin hem de artarak devam ediyor hocam. Evet. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz Cabir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Irak ehline bir ölçeklik, yiyecek ve tek dirhemlik paranın gelmeyeceği zaman yakındır. Bu da ne oluyor? Kıyamet alametlerindendir. Nereden diye soruldu? Acem diyarından. Yani İran'dan. İran'dan. Onlar bunu yasaklayacaklar. Buyurdu. Devamla Şam ehline de tek dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır. Aynı şey boykot kime uygulanacak? Suriye, Şam Suriye buyurdu. Yine bu nereden diye soruldu? Rum cihetinden buyuruldu. Yani batıllar bunu yapacak. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir müddet sustu sonra buyurdu ki Ünmetimin sonunda Bir halife gelecek Malı sayı ile değil Avuç avuç dağıtacak Kim bu? Mehdi. Hazreti Mehdi Efendimiz Yani demek ki ideal sistem Demokratik sistem değil Demokrasi ile insanları kandırıp haklarını gasp etmek değil ideal bir mümini kamil olmak insanlara adaleti hayrı, güzelliği dağıtacak odur yok o gelecek bugün hadi oradan be seni ben bilmiyor muyum batıyı inceleyen sosyologlar diyor batıda bir sınıf insan patron diğeri işçi adında köledir doğru bunu delen orada Türklerdir. Kalktı patron oldu vesaire. O da Türklerin kabiliyeti, imanı olduğu için böyle oldu. Şimdi onun için e, hiçbir sistem ideal değildir. Hangi sistem olursa olsun onu hayata geçirecek olan insan unsurudur ideal, mükemmel insan. Bütün bunları uygulayacak olan, hayata geçirecek olan odur. Sistemler, kanunlar, nizamlar onun elinden çıkar. Şimdi diyelim siz en mükemmel nizama, sisteme, kanuna kavuştunuz. Ama o mükemmel nizam ve kanunu uygulayacak mükemmel insan olmazsa ne işe yarar? Hiçbir işe yarar mı yok? O zaman ne diye konuşuyorsun? O, o bu bütün bunlar lafı güzel. Mükemmel insan olmak Herkesin elinden ve dilinden Emin olduğu bir Mevkide, rutbede olmaktır Bu Rusya'da da olsa Mükemmeldir Asya'da da olsa mükemmeldir Avrupa'da da olsa mükemmeldir e Bugün Batı'nın Batı dünyasının gerek Fertleri, bireyleri, gerekse Önderleri, liderleri bütün dünyaya çile çektirdiler, hala devam ediyorlar. Demokrasi diyerek insanların elindeki, navucundakini, yerin altındakini, üstündekini ellerinden alıp gidiyorlar. Bir Afrikalı yazar diyor ki, bize geldiler, dediler ki gözünüzü yumun, biz de gözümüzü kapattık, elimize İncil verdiler. Uyandık baktık elimizde İncil. Gözümüzü açtık, baktık gözümüzde elimizde İncil, ayaklarımızın altında bütün servetimiz kaydı gitti. Bu demokrasi. Hadi oradan be. Al onu başına çap. Yine Hazreti Ebubekir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Ali Efendimiz buyurdular ki Ümmetimden bir kısım insanlar Dicle denen bir nehir yanında Basra denen geniş bir düzlüğe inerler. Dicle'nin yanında Basra var ya oraya inerler. Köprünün, e, yolun üzerinde bir köprü vardır. Oranın halkı çoğalır. Muhacirlerin yani Müslümanların beldelerinden biri olur. Orası bir Müslümanların kaldığı bir memleket olur ahir zamanda geniş yüzlü küçük gözlü olan beni kantura gelip Nehir kenarına inerler bundan böyle basra halkı 3 fırkaya ayrılır o beni kantura denilen zümre oraya gelir burada üç kısma ayrılır bir fırka sığır ve kır develerinin peşlerine takılıp ziraat hayatına dönerler. Bunlar helak olurlar. İkincisi, bir fırka nefislerinin kurtuluşunu esas alırlar. Beni kantura ile su yolunu tutarlar. Böylece bunlar da küfre düşerler. Bir fırkada çocuklarını geride bırakıp onlarla savaşırlar işte bunlar şehit olurlar diye buyruluyor bu da neymiş kıyametin alametlerinden ya kanturayı bekleyelim Kanturallar kimdir bunları bekleyelim Basra'ya ne zaman inecekler indikleri zaman anla ki kıyamet yakındır Ebu Davud mülahim ondan Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz Kim bize kılıç kaldırırsa bizden değildir. Men sell aleyna silahe feleyse minna Kim bize kılıç çekerse Bizden değil. Yani bizi öldürmek isterse, öldürürse فَلَيْسَ مِنَّا Bizden değil diyor. Yani bir Müslümanın hayatı o kadar mukaddes ve muteberdir ki diğer bir Müslüman onu öldürmeye teşebbüs eder veya öldürürse bu imani konu imandan çıkar diyor Peygamber Aleyhisselam. E tabii bu bir millet olursa daha güçlü olur. Onun için من حَمَلَ عَلَيْنَ السِّلَاهَا فَلَيْسَ مِنَّا Kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir. E, Müslüman emniyette olacak kim de Müslüman'ın yanında. E, sen bırak onun emniyette olmasını. Önce nasılsın, iyi misin? Dostluklar, şunlar, bunlar. Ondan sonra büyük bir fitne ile beraber Karşısına geçiyorsun adamla afallayıp duruyor Ya sen dün neydin bugün ne oldun Allah sana hidayet versin Allah seni ayıktırsın Sen burada kendi nefsine de zulmediyorsun Müslümanlara da zulmediyorsun Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor Peygamber aleyhisselam buyurdu ki Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak da küfürdür. Sibabul Müslimi fusuken. Demek Müslümana sövmek fısk ve kitaluhu küfrü. Onu öldürmek de küfürdür. Bu da neymiş? Yani bu durumların olduğu dönemlerde ne, neyi bekleyeceğiz? Kıyameti. Kıyameti bekleyeceğiz. Evet. Bir başka hadis-i şerifte Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak dinden dönmeyin. Deme Müslümanların birbirine vuruşması imanın değil, küfrün alametidir. Bu da kıyametin. Bu da neden? Neden sayılır? Kıyamet alametlerinden sayılır. Bundan sonra e, en az bunun 3-4 misli hadis-i şerif var. Ancak İnşallah. özetleyecek olursak Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman'ın Hristiyan'a ve Yahudi'ye benzemek istemesini kıyamet alameti olarak beyan ediyor. Artı Müslüman ülkelerin Hristiyan ülkelerine benzemek istemeleri politikalarını hayata geçirmelerini kıyamet alameti olarak beyan ediyor. Müslümanların Hristiyan'ın peşinden gitmesine, ona benzemesine, onun gibi olmaya çalışmasına ki hadiste bunun için kertenkele deliğine girseler oraya giderler buyuruyor. Bu da kıyamet alametlerinden buyuruluyor. Yine bir başka alamette onlara benzemek için tıraş olmak kıyamet alametlerinden ülkenin savunmasını yapmayıp değerlerini korumak için varlığını ortaya koymayan dönem olursa onların helak olması bana bir şey olmasın diye kenara çekilip onlarla birlikte olmasıyla küfre girmesi ve onlarla çarpışarak da Ölenlerse şehit olması Ne oluyor? O da kıyametin alametlerinden oluyor Vatanına yapılacak saldırı karşısında Ülkenin savunması bu hadislere göre Bir Ölüm kalım meselesi iman gereğidir O bakımdan Müslümanın Varlığının devam ettiği, imanının yaşandığı, ahlakının korunduğu beldesi mukaddestir. Bu uğurda, orada imanını koruduğu için bu uğurda ölen mümin de şehittir. Bunların çoğaldığı dönemde de demek ki kıyamet alametleri ortaya çıkmış demektir. Bir başka neticede Müslüman'ın Müslüman'a savaş açması, kanını akıtması da haram olan, insanı küfre getiren mühim bir olaydır. Böyle bir şey olduğu takdirde bu da nedir? Kıyametin alametlerindendir diyerek sohbetimizi tamamlamak istiyorum. E, bize ta bizi takip edenlere de o gelecek olan mutlak güne de hazırlanması şartıyla veya temennisiyle saygılar sunuyorum efendim. Hocam çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz Ramazan sohbetinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.